Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Valla ben az önce bir tane saç kestim. Bu saçı çektik ama maalesef 4K olmuş. Dakikası 10 dakikaydı, sildim o videoyu. Onun yerine, şimdi saç nasıl yıkanır onun videosunu çekeceğim. Artık kusuruma bakmayın, bir dahaki sefer artık Ömer'in e saçını kestiğimde öyle atarım. Daha da fazla uzatmadan lafı, hemen saç yıkama işlemine geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizi çeviriyorum, bir dakika. Bu arkadaşımız da Ömer Berber. Bunun da YouTube kanalı var. Kendisi sağlıklı yaşam koçluğu yapıyor. Onunla ilgili fit yaşam ve yiyeceklerle beslenme ile ilgili videolar çekiyor. Eğer ki olursa onu da Ömer Berber ismiyle takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben siz artık benim sadece oradan elimi falan göreceğiniz galiba. Az biraz bekleyeceğiz. Yok şu an sadece burası gözükür. Bunun içine odakladım ya. Saçı kestiniz. Şimdi sıra geldi yıkamaya. Havluyu taktınız. Gel oğlum şimdi. İlk önce saçı kestiğiniz için ilk önce bir şöyle kılları bir atın. ve yavaş yavaş şöyle güzelce bir kılları atın. Suyla ve en önemlisi şimdi herkesin farklıdır saç çıkaması benim daha farklıdır ben böyle ikiye alıyorum hem öne hem de enselere şampuanlı güzelce yedirin ayrıldan saç çıkarken biraz da müşteriye de Masaj yapıyormuş hissi verin. Böyle avuç içlerinizle değil. Şunlarla, parmak uçlarınızla yaparsanız daha iyi. Birinciyi yaptınız. Ben normalde şampuanlama işini iki kereden yapıyorum. Bir kereyle yapmıyorum. Bir kere yetmez. Siz bu müşterinin dediğine bakmayın. Siz Ömer'in dediğine bakmayın. Bir kere de saçtaki kılları hiçbir zaman atamazsınız. Evet. Kalır. Şimdi sıra geldi ikinciye. Güzelce böyle tekrar yapıyorsunuz. Mesela şampuansız yapsalar aynı olur mu? Şampuansız mı? Yani. Çok bol suyla yapmaları lazım. Evet. Bayağı bir bol suyla. Ve şimdi hafiften de böyle masaj yapın. Parmak uçlarınızla. Kulakların içleri, kulak etrafı Ömer gözlerini kapat oğlum. Sonra elinize alın böyle köpüğü böyle. Ondan sonra böyle yüzüne güzelce yedireyin. Sonra sizde bundan var mı bilmiyorum. Şu tırnaklı bir ürün. Bu çok güzel rahatlatıyor. Çok fazla bastırmayacaksınız bunu. Hafif hafif. Hem aradaki kılları da atarsınız. Hiçbir şey kalmaz. Müşteri de Evine gittiği zaman veya saçlarınızı yıkadıktan sonra etrafında kıl kalmaz. En üstten başlayın ilk önce şöyle. Önlerden bir suyu atın. Köpüğü atın. Ondan sonra bakın. Elinizi şu pozisyonda böyle alıp atın. Şöyle güzelce kulak içleri Buradan böyle alın tekrar suyu Buraları da Hiçbir yerde köpük kalmayana kadar Güzelce Suyla durulayın Biraz bastırın Suyla atarken Müşterinin canı yanmaz merak etmeyin Ve olay bu kadar. Ömer şimdi bekle oğlum. Ben şu kamerayı bir ayarlayayım. Tamam. Dur bekle sen gelme. Ben seni kaldıracağım ya. Şimdi Burayı hallettik. Ben şurayı şöyle bir ayarlayayım. Bir dakika. Aynen sanırım şu an Görüntü gayet güzel. müşteri buradan alın gel ol. İki taraftan böyle tutun. İlk önce şurası. Sonra önler ve enseler. Enselerden su kaçırmamaya dikkat edin. Ve sonra saçın üstlerine böyle yavaş yavaş gelerek gene parmak uçlarınızı kullanarak avuç içleri değil. Böyle masaj yapar yapa Hem müşteri hem de kendinizi rahatlatın rahatlatın işinizi güzelce yapın sonra tekrar şöyle bir eline yüzüne bir bakın su varsa şöyle yaptıktan sonra sıra geldi neye? hepinizin hatası çoğu bu hata yapıyor nereye kurutma? kurutmada değil kulaklar bakın bu hatayı çok yapıyorsun sadece saçı yıkadıktan sonra Pamuklamadan müşteriyi kaldırıyorsunuz. O adamın kulaklarının içinde sular kalıyor. İlk yapacağınız iş hemen kulakları sileceksiniz. Kulaklar bitsin ve şimdi sırada ne var? Tabii ki de kurutma. Ama ben bu fön makinesini buradan nasıl alacağım? Bir dakika. Hem orayı oynatma, hem burayı oynatma. Bu, bu, dur, dur, dur. Sıkıntı yok. Önber kör çekeceğiz Sadece kurutayım mı? Uf, tamam, yeter. Sadece yeter değil mi? Hı. Geldik kurutma işlemine. <Gülüyor> yanlardan başlayın. Ve yanlardan başlayın. Ve saçı öne doğru. Böyle parmağa çorman saç yapmayın. Buralar. Buralar. Ne diyeyim oğlum? İyidir haberler nasılsın? Teşekkürler. Daha da basika fazla bir şey yapmıyorum zaten. Ha yani bir şey sürmeyeceğim değil mi? Yok yok be. Kalsın böyle. Aynen. Aynen Arkadaşlar tıraş da bitti. Ben şöyle onu da göstereyim, çevireceğim seni. Tamam. Bekle. Oturun. Bak böyle. Çok basit böyle böyle. böyle. Ufak böyle, böyle. Hafif yanları böyle yarın aldık. Böyle ince bir makasla da kat verdik. Üstleri de hafif toparladık. Önler biraz daha uzun. Hı. Klasik bir erkek saç modeli. Erkek adam saç. Erkek adam saçı. <gülüyor> Arkadaşlar kanalıma abone olmayın, takip etmeyi de unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Instagram'dan Halim Altankin ve Salon Halim of official olarak takip edebilirsiniz beni. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Ayrıca Ömer Berber onu da unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <gülüyor>